Merhaba Nesgame takipçileri, merhaba kanısız severler, herkese merhabalar. Bugün rekabetçi maçındayız ve yanımda Berke var. Merhaba Berke. Merhaba arkadaşlar. Ee, i̇lk rekabetçi maçımız Berke'ydi. Umarım e, kazas berasız atlatırız. Ağzınıza vurmazlar. Hadi bakalım, Kazan, müdahalık olsun. Bir dakika ben bir ayarlara bakayım. Ses gidiyor mu? No. Tamam, sıkıntı yok. <gülüyor> tamam. Evet. Alright. Ay yanlış ila aldım ya. Oh Shit. <gülüyor> Parçide hala üç tane bot var ya. Biraz bekleyeceğim. Aaaa! Ağzıma vurdular. Ağzıma vurdular. Uçamadım anne. Kanadım adıkadılar. Burada birisi pusu ama kim pusu göremedim. daha AWP'mı alabilir miyim? <gülüyor> AWP'm olmadan asla. Geride <gülüyor> dekalı. Geride dekalı. Geri zekalı Karşıya göre iyiyiz ya Karşı biraz salak herhalde Bence de bana da öyle geldi Ah Ah pardon karşıda botlar var Pardon <gülüyor> Botlara karşı çok iyiyiz valla helal olsun ben Kurtaramadım seni kurtaramadım Ah Hayır hayır hayır hayır, hayır ya Duvardan geçtin. Çok iyi gidiyorduk ama... ama... Bir yes o dediğinden. <gülüyor> A ben mikrofonu kapatmadım. Bunlar şimdi küfür eder bir şey olur. Bunlar iletişimle evet, engel... Bu işte, ya he he. Botların sesini kapatamıyor zaten. Galile'e geliyorum. Abi bu maç başlayacak inşallah ha? İnşallah Botlar i̇nşallah. şey yapmazsa Ha, geçtiler arkadaşlar hafa Evet, bir tane kaldı Biri daha gitti lan! o kadar adam vurdum Helal olsun ne diyeyim. Buradayım burada, selam ver. Kim öldürdü lan o benim adamımdı o. Ben öldürdüm. Eee? Kimse yok burada. <gülüyor> Botları çok güzel vuruyorum. Adamları base'den çıkarmıyoruz. <gülüyor> Ağzıma şaşırdı. 10 can kaldı. Abi vallahi ben yapmadım. Kim vuruyor lan? Ne var oğlum? Ne var? Altısin ki ben. Lan mermi bitti lan. Ne lan diyorsun? Lan mermim bitti ya. <gülüyor> Yerden AWP aldı kafasına yedi mermiyi. Burada bir AWP var. Oo şekilmiş ya. <gülüyor> Oğlum maç başlamayacak ha. 30 saniye kaldı. Bence de ya. Bot gir olmaz. Aa otomatik de burda ya. <gülüyor> Oo fena yapıştırdı. Aaaa daha çıkmadan ipne pusmuş oraya. Artık yapıyor. Aha maç bitti. 3 tane başlayacak. Ve başlayamadım. <gülüyor> ya ilk maçımız ya. Adaletini ya. Bot olduğu için başlayamadım maç. Tabi adam bunu hak etti. Karşı taraf girmeyen adam. Maç cezası aldı. Eee çıkacak mı? Polis mi çağırıyor? <gülüyor> Ayrıl da gel ya. Evet, Yeniden başlat. Nit maçımızda fail oldum. Ready as a gentleman. Yes, all right. <gülüyor> Gelilerim terdedi yemin ediyorum, daha maç başlamadan. Hayırlısıyla bu sefer başlıyoruz. İnşallah. Let's go. Tamam, o dedinden Ooo, bak yine bot var karşıda. Gelirler bireradan ya. 1, 2, 3 kişi, <gülüyor> 4, 5 kişi geldi hepsi. Şimdi zaman düşer. Bizde de bot var bu sefer. Bu sefer biz de var. Ya başlayacağım sizin. Dur. Mikrofonu kapatmışım ya. Oh my God, for fire, my He, o dedinden. Sus, sen de sus. Sen de sus. Quickly, then... Ya he he, ya o dedinden ya sus ya. Tamam, kapa çeneni. Shut up. Bu sefer de karşı taraf. Oo, başlıyoruz ha. Lan bıçakla gidecektim adama.Niye öldürüyorsunuz lan? Adam adalet bir şekilde geliyordu bıçakta. Ah! Ağzıma vurdu bir tanesini. Lan adam beni şeyiyle öldürdü ya. Evet ısınma turun süresince bir şeye bakalım. Saçlarımla... Hıh. -hı. FPS. Le. Eğer şey yapabilirse bir şey maç oynarız. Hey evet. DM'e ben gidelim. Bence de long gidelim. Ya. <gülüyor> yeah. Okay, go long. Non <gülüyor> okay. stop go long. Ya kapat şu mikrofonu Gerizea Çağlı. Adını sese bakar mısın? Malmadı nedir ya? Bomba bende. Lan yürüsene. İyi iyi. Ya Gerizea Çağlı ya yemin ediyorum Gerizea Çağlı ya. Küfür ettirecek ya. Lan orada. Beynine sıkacağım şimdi ha. Adama go diyoruz, nong diyoruz. Lan yürüsene! Go go! İki işim itti ha. sittir git. ağzım benim ya. Gerizekalı. Ör City. Mal mıdır nedir ya? Hela. Gerizekalı. Sipiş oraya. Bizi almayacağım, aynen devam. Noo Negatif Gel gel, <gülüyor> long gel Hatta short gidelim Ya aynen ben bu adamı um öldüreceğim ya, yemin adam. ediyorum öldüreceğim ya Ya adamda nasıl bir ses var ya? Kulaklarım sınırdı Mid herhalde e, Yavaş git, sessiz git Shift'e basarak Seni de görünüyor. Bomba bizde değil değil mi? Hayır. Gel, gel gel gel gel. Yaa. Asal bomba bozuldu yemin edin. Bir dakika usb gördüm. Bomba düşmüş burada. Bombanın orada ne işi var ya? Sen arkamı kolla benim miti. Not e, short adam adam shorta Bombay ben... koruyor ah indir ona indir ona 17 vurmuşum adam yedi bizden adam yedi ah ne yapacağız arkıla Tü, tünelden yani? çıkıp şey yapsaydın, arkalasaydın. Hmm. Bombe alıp kaçardım. Neyse sağlık olsun. Bunlar kolaya karşı taraf kolay gibi geldi bana. De. Ya şunu engelleyeceğim ben yemin ediyorum engelleyeceğim ya. İnfo versin olur, vermesen oldu. Gobie, rush, rush bir, rush bir. Lan, öl lan öl. O kadar mermi sıktım Öl lan. 93 canı kaldı ya. 7 canı kaldı. Bir kıymla canı var ha. Ben emantuyuyorum. Merdan. Abi o kadar mermi boşalttım adam ölmedi ya. İyi Bence B'de, biz A'ya bir de A Go A no, mid, go. mid mid mid mid, mid de var Abi ya, helal <gülüyor> Ne alayım ne alayım SSG'yi Long gidelim Go, log. Yes, lob. Asti be, yapma bunu. Yeah, girme, girme. Aa, var, topa gelme. Bek, bek, bek, bek. Smoke. Short temiz. Short clear. Alev pe var dimi orda? Ya oru mena. Hadi ve. Ee, Alev var ya. Ben ben ben. Short short short short back short back. Short back. Ah. Çok çekişmene gidecek. Aynen. Ne de adamla mas oynamıyor. Aaaa çelik yedek almadım yaa Aaaaah <gülüyor> B'ye gidelim rushlayalım Abi şu adam kesesin var yaa O da bu ya Kapat onu mikrofonu kapat Valla İletişim engelli de ben iletişim engelli sesi çıkmıyor Tab'a bas sağa tıkçıda Aaaa tamam. Smokladılar Smok attı Tarıyorlar şimdi Lan niye ben geri dönüyorsunuz manyak mısınız? Adam smoteladı oraya. Bu demek olay ki buradan Dalıyor gelicek. Dalıyorum ben. Nereye dalıyorsun? Neredesin sen? Öldün. Abi iki kişi fısmış. Ee, BD'ler mi adamlar? Evet BD'ler. Ben A'ya geçiyorum. Güzel. Kolt alırım. Afetmem. Kolt dedin mi akansular durur. Herkes Kolt'u sevmedi ama ben seviyorum. Ee, adamlar da AWP vardır muhtemelen B'ye gidelim. <gülüyor> Bomba bende. Tamam. <gülüyor> Smolt <gülüyor> mu bizden mi geldi onlar ama Bizden. Yani bizden Geri geri geri geri beklema. Geri geri versin versin. Kuru bombaya. Kuruyorum. O kapıda kapıda kapıda. Arkadaş, pena kesti ya. Bomba düştü değil mi? Evet. I am planting the bomb. Nerede? Ee, nerede tünelde. B'de. Tünel mi? Abi B'ye gidiyor be. Öldü. Almayacağım. Alk kullanamayacağım. Tövbe ettim. Yemin ediyorum tövbe ettim. Lan sonuncuyum şu an işe bak ya. <gülüyor> ne yapalım? Vallahi A derim ben. On, tamam. Yaralım. Short mevim misin? Go short guys. Not be please. Yavaş, AWP olabilir. Temiz görünüyor. AWP olabilir, dikkat et. Bomba kimdi, bizde değil. Nerede bunlar? Eee... Sanırım, sanırım, All right. Ah, ya bala bak ya, ulan ne biçim vurdu bu? Dibimdeki adama verdim hasar 22 ya. Bombayı kurdu ve kimse bombayı korumuyor. Bombayı nereye kurdu biz? Hayır değil mi? Ağdı abi, hayır. Ben pustum gelince keser. Ben de B kurtu sandım diye B ettim vallahi ben. <gülüyor> Oo karşıda. Yapamaz bir şey. Çek kendini yeri çek. Demek anladın öldün. Ben uh, long dajiyecam. Afiyet var. Ben de shorta daldım. We will defeat the Ah! Ya bana bak ya nereye pusmuş ya? Dor. Uh... Long. Right, blue, container. Adama vurmuşum da ya. Aynen. Ben de niye işe bu köyüzi Adam pusmuş oraya duvarın dibine. Lan, lan, lan. short maybe short short one short shots. yes yes yes kutlu haydi oldu hadi hayırlısı olsun <gülüyor> benim favori silahım Yumuşak evet. 45. Benimki de SG 550. Ya ben ben de seviyorum da onu. Normalde favorisiyim o benim de. Bu maçta tövbe ettim onu almak için. Alma maçı. E, long temiz gibi. Long clear maybe be? geldi bak ya. Oğlum mı düşmüş? Yok. Arkadaş mermi bitti. Nerede çıktı mı? I am planting bomb. Shorter. yok ya? N'apalım? A'dan yaralım, gidelim. Abi mı? bomba bende. Alright. Let's go! Short ama. Shorts. Bak A'dan abi. diyorum, B'ye dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kafam karıştı. Ee, AWP var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Ağabey, Ah be. One short. Short out. Var başka? Yok. iyi, iyi ya. Karşı çok şey. Ya VK alayım <gülüyor> Lan şey almadım. Çelik gerek 3-B Mid de pusuyo Bir tane de var yordum Öldü herhalde Kadet Ah finalde. Baze'in altında galiba Daan be! Arkadan geldi ya! Nerede? Short, uh, upper mid, upper mid <gülüyor> Evet indi, upper mid down upper mid, uh, one upper short, mid Short, short, short, short, short Dikkat et oradan gelebilir Biri de longa barksın sen longa baş şey, ver ki. Asitir. O ne ya, nereden indirdin? Şeyden shorttan gelmiş. Aa iyi indirmiş. Çok kötü info verdim herhalde. Ya <gülüyor> <Yok, gülüyor> ben alıyorum ya yemişim ya. <gülüyor> Beğleyelim mi? Alpler. başlası bende. Good night. Evet ya ben back değil, be I am bleeding to bomb. The bomb has been. E? Arkadaş Steam. ya. Hep server. I did top. Nasıl çok kötü vurdu ya. Sen soldakine bak, o sağa bakıyor galiba. Tünel temiz mi? Evet o sağa bakıyor, sola bak abi. ADP mi var o adamda? Yok artık yok. 1-2-0, 1-2-0. Seni mi indirdim? 2-0, <gülüyor> 2 <gülüyor> <gülüyor> Arkanda gerizekalı Fena gök gül diyor ya <gülüyor> Çok güzel oynuyorum şu an var ya <gülüyor> Bende AWP varsa yere geçiyorum normal. Tamam Bende ben gelim ben ar arkandan geliyim Dikkat et Çıkanı vuruyorlar orada Temiz mi? Bekle Temiz Temiz Nah temiz Adam var orada Adam <gülüyor> nah. Kurban edin Tanrı kurban istiyordu. Murat'ı kurban et <gülüyor> Hop hop hop hop hop Helal Güzel Good job team. Abi yorulmuşum ben bugün ya Adamda kan kaptanı M4A1 var Leflex kalmamış bende bugün İyisin ya yine Yemin ederim var ya bugün baya yordular bizi ya Ben de kill alayım birazcık <gülüyor> Ne? Ben de kill alayım biraz Dileştim Nereye çıktın lan? Tuş orta ya hayır hayır! Hayır ya! 2 long, long door one long door Yürü yürü alırsın ana, Kapıdın orada Girdi içeri koş koş koş Sessiz git sessiz ses Yes, alalım git ayağa Abi giysiler ya Oooo biraz var. zor şansın AVP yok değil mi? SSG var orada yerde Yok yok hiç aldım Ah be Keşke B'ye Üç kişiler ya Ben bir kere üç kişiye indirmiştim Tek kalmıştım Tabi terör şeydim Hantiydim Ben gene şey alamadım ya Para kalmadı arkadaş Bir dahaki şey ek olacağım. Be safe let's go my friend 3'e 11 ya çok iyiyiz Terördikken zaten e, aldın aldın alamadın CT'yken biraz zor O iyi indirdim Adı lan bomba geldi ağzıma geldi Dişim kırıldı Daha Adam silah nerede? ya Almak istiyorum suffix <gülüyor> e, nerede bu? Lan bomba nerede? Bomb planting. Go. Benim oyun dondu. Hadi be. Oğşam lag var uçuyorum milimin. At geçtim. Flashback. Hadi lan bu adam. Gördün mü adamı? Ulan bomba içi mi attı? Geri zekalı! O ne ya? Sen mi attın bombayı? Yok ben atmadım. El bomba satıyorum ya dedi. Sana, sana sıktı adam herhalde. Hayır bomba geldi. Ha. Tamam aldığıma geldi bomba. Ya bomba atanım var ya. Nerede? Gerek kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gelerim CT'nin faydalarına. Hay, gidelim gört ağabey Kutaz Yemek mi çay molası ve maç var Vayyy, yanlış aldım lan Yanlış silah aldım Portakal alacaktım, A yanlış da şey aldım MİT'ten gidelim gel MİT MİT MİT TANELA MİT TANELA MİT TANELA MİT TANELA MİT TANELA Sessiz, sessiz, sessiz. Oooo! Ah, oh, tamam, tamam, tamam. Helal. Bu silah etkili vuruyor. Aa, oh, o silah alırım. Eee, bomb. B1. Tunnel. Yes. Arkadaşlar kontaktı ya. Yeah. alacağım ya bundan geçeceğim ben şeye gidelim, ben gidiyorum Ben long gidiyorum i'm going I go long I smoke the long okay arkadaş ya köreç. Ya oğlum şu smoke atmayın ya geride çaldınız ya smoke geçtim flash attık dedim ya bir yerden smoke attı adam ya flash'in bokunu öldüm ben de Soma atmasaydı girmiştim oradan. Boşuna zaman kayba. Demek yineymiş bir davet gitmiyormuş. Miden ben gideceğim şimdi AWP ile öldüceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arka arkamı topla. Ben çık. Ben long topcuyum, long demişim ya. Short'a bakıyorum ben. one short two short Adamlar bizi indiremiyor doğru düzgün ya Nere lan adam? Hay oğlum. <gülüyor> ölüyordum Uf, Bomb short. Oha, maç sayısını oynuyoruz. Çok çabuk oldu ha. Çek çek çek, ne ne var ne yok çek. Dibine vur. Herkes AWP aldı lan. Ama ben şey aldım melekli zamanız. Do I boost Anlamıyorum. Şeyler be B'ler alayı ver. Lan be, sistem bir şey göremedim flash'tan. Oh. Alamayabiliriz. Yaysa. iyi. İyi oynarız alırız. Yok ya Allah'a Allah Ulan herkes bir şey silah çekti şimdi millet fakira ha. Çay yok bok için. Ben yok lan A'dan gelecekler bu sefer. Adım gibi eminim. Do not be afraid. Bir de yerden avp aldılar %90 avp ile longtan gelicek Biri midten Ben kusuyorum ya Adam t -base'de. one 1 T-base avp Camping avp Abi 6 can var Çıksam mı çıkmasam mı bilmiyorum 1-0 no. Lan öldüremedi adamı be One 0 Olum 6 canlı ne yapıcam lan <gülüyor> <gülüyor> Bekle bekle ses yapma Hareket ederken ses geldi Evet İtanetle T-BZ bekliyordum muhtemelen o ama t bir şey olabilir Geliyor. Ah, oh, dedim al ve pesi var. Ulan be adamlar maç sayısına bizi yeniyor ya. Ne yapalım ekom olsak? Vallahi. Allah Allah. Alpamas aldım ya. Yok abi ben. Şu bu silahla gideceğim. De bakalım. Ben unsteady ile dalacağım galiba. Take them out. Oha 3 tane falan mit var söyleyin. Yani AWP kaydedi Temiz Direkt bir şey yapalım Rushlayalım Arkalar takalarız Lan adam beni indirdi yaa Aldık Aktif hizmet skor kartım o yokti eskiden. Şey Arkadaşlar oha karşı tarafta çeliş varmış. Vay be. Çeliş olmasına rağmen ben Perbat oynadım ben. Evet. Ne yapalım? Bir maç atıyor muyuz? Atalım ben atayım. dene. Atabilirsek oynarız. Ay. Yok hayır. maalesef. Eee şansımız <gülüyor> az o zaman. Videoyu bitireyim ben burada o zaman Söyleyeceğim var mı Belki. Görüşürüz Kendinize iyi bakın arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür eder Ölmezse kalırsa bir sonraki videoda Görüşmek üzere kendinize iyi bakın İyi oyunlar iyi eğlenceler